19.48 saatlerimiz aranın ardından ona haber kaldığı yerden devam ediyor. Sayın seyirciler, Avrupa Hareketlilik Haftasındayız. Her yıl 16-22 Eylül arası insanları hareket etmeye teşvik eden çeşitli etkinliklerde geçiyor. Özellikle Paris'te 2015'ten bu yana yapılan Arabasız Gün etkinliği de işte onlardan biri. Bu yıl dünyanın başka merkezleri de. Bu kez çevre kirliliğine dikkati çekmek, insanları... Yürümeye teşvik etmek için günü arabasız geçirdi. Başkentimiz Ankara'da o merkezlerden biriydi. Şehrin en yoğun caddelerinden birini bugün arabalar değil bisikletler doldurdu. Arabalarından inip bisiklete bindiler. Otomobilsiz bir günün keyfini çıkardılar. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında dünya çapında düzenlenen etkinliklere başkent Ankara'da katıldı. Bu kapsamda 7. cadde araç trafiğine kapatıldı. Hareketlilik haftasında amaç yaşam kalitesini iyileştirmek, toplu ulaşımı özendirmek, otomobil yerine alternatifleri öne çıkarmak. Başkentte resmi ve alternatif etkinliklerin buluştuğu adres Bahçeli evlerdi. Güzel bir etkinlik oldu. İnsanların bu kadar bisiklete binme konusunda hevesli olduğunu görmek gerçekten güzeldi. Bisiklet kullanmak ve yürüyüş teşvik edilerek şehirlerde trafik sorununun ve çevre kirliliğinin de azaltılması hedefleniyor. Çıktık böyle ağaçlar, oksijen daha bir bol geldi. Hani arabasız, sessiz ortam daha hoşumuza gitti. Çocuğumuz da olduğu için daha rahat hareket edebildik ve çocuğumuzu yolda rahatlıkla gezdirebildik. Bugünün keyfini sadece büyükler çıkarmadı. Bisiklet sürebiliyoruz, paten kayabiliyoruz, kaykay sürebiliyoruz ya da skuter sürebiliyoruz. Çok iyi eğleniyorum. Avrupa Hareketlilik Haftası 2002'den bu yana düzenleniyor.